Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde yıllar yıllar önce günlerden bir gün yine bir ormanda heybetli ve kuvvetli bir aslan yaşarmış. Bu aslan o kadar güçlüymüş ki ormanda yaşayan hayvanların tamamı ona saygı gösterir ve ondan korkarmış. Bu aslan güçlü olduğu kadar da zalimmiş ve hayvanlara eziyet etmeyi pek severmiş. Büyük küçük demeden koyun, inek, ceylan gibi her hayvana saldırır ve onları yemeye çalışırmış. Bir gün hayvanlar bu durumun sona ermesini istemişler ve bir çözüm yolu aramaya başlamışlar. Artık aslanın zalimliği yüzünden sorun yaşamak istemiyorlarmış. Ancak çokça düşünmelerine rağmen hiçbir çözüm yolu bulamamışlar ve bundan sonra aslana verilecek olan hayvanı kendi aralarında kura çekerek bulmaya karar vermişler. Hem böylece aslanı kızdırmalarına gerek kalmayacak ve aslanın kötülüklerinden uzak durabileceklerdi. Aslan ile tavşan arasında geçen konuşmayla birlikte aslanda artık bu durumu öğrenmişti ve bu durumdan oldukça memnun kalmıştı. Çünkü artık avlanmasına gerek yoktu, hayvanlar kendi aralarında bir seçim yapıp onun için yemeğini getiriyorlardı. Günler geçti ve inekler, koyunlar ve daha birçok hayvan aslana yem edildi. Ancak daha ormanda birçok hayvan vardı ve hepsi her gün derin bir korku yaşıyorlardı. Aslana yem olmak istemiyorlardı çünkü aslan oldukça acımasız ve vahşiydi. Günlerden bir gün yine kura çekildi ve bu sefer kurada yavru tavşan çıkmıştı. Aslan tavşanı yemek istiyordu ancak yavru tavşan aslanın yemeği olmak istemiyordu. Tavşanın çevresindeki diğer hayvanların yaşayabilmesi için tek yol onun gitmesiydi. Ancak yavru tavşan oldukça zeki ve akıllıydı. Küçük yaşına rağmen diğer hayvanlardan çok daha akıllıca düşünebiliyordu. Aslan ile tavşan masalı oku. Aslana yem olmak istemediği için iyice düşündü, taşındı ve kendince bir plan tasarladı. Aslanın yanına geç gitmeye karar vermişti. Düşündüğü gibi yaptı ve aslanın yanına çok geç gitti. Daha sonrasında ise aslan yavru tavşana şöyle dedi. Hey seni küçük tavşan, saatlerdir neredesin? Açlıktan ölmek üzereyim. Diğer hayvanlar neden seni bu kadar geç gönderdiler? Bir dahaki sefere böyle yaparlarsa onları cezalandıracağım. Küçük tavşan bu sözlerin ardından oldukça korkmuştu ancak yine de planlarını uygulaması gerekiyordu. Aslanın bu sözleri söyleyeceğini zaten tahmin ediyordu. Bu yüzden vereceği cevapta neredeyse belliydi. Aslanın sert sözlerin karşı tavşan şöyle dedi: Aslında geç kalmayacaktım ancak yolda bir aslan beni çevirdi ve senin hakkında kötü şeyler söyledi. Hatta dedi ki sen oldukça korkak ve zayıf bir aslanmışsın. Benim yolumu kesti ancak son anda ondan kurtuldum. Küçük tavşanın zekice planı işe yaramıştı. Heybetli aslan oldukça sinirlendi ve sinirden ne yapacağını bilemiyordu. Tavşana derhal ona aslanın yanına götürmesini istedi. Tavşanın planı tam da istediği gibi işliyordu. Aslanı deplerin bir kuyuya götürdü ve kuyunun içini işaret etti. Heybetli aslan oldukça cesur olmasına karşın hiç seki sayılmazdı. Kuyu da gördüğü kendi yansımasını düşmanı olan aslan zannetti ve bir anda kuyuya atladı. Daha sonra kuyunun dibine düştü ve orada kaldı. Böylece yavru tavşanın zekice planı işe yaramıştı. Artık hayvanlar kendi aralarında aslan için